Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Öğretmen. Kanalıma hoş geldiniz. 9. sınıf kimya kazanım kavramı testlerini çözmeye devam ediyoruz. Test 20 doğa ve kimya ünitesi 2. testi çözeceğiz. Bu testte hava kirliliği, su ve toprak kirliliği, çevreye zararlı kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konularını göreceğiz. 1. sorumuz etkin mikroorganizmalarla ilgili bir soru. Kısaltımı EM'dir arkadaşlar. Alanlarından hangilerinde kullanılabilir diyor? Bu soruyu çözmeden etkin mikroorganizmaların ne işe yaradığını ve tanımını bilmemiz gerekiyor. Etkin mikroorganizma teriminin kısaltılmış şekli EM'dir. EM değişik türde mikroorganizmalardan oluşmaktadır ve doğadan toplanarak kendine özgü şartlarda üretilmektedir. İlk olarak Japonya'da bulunmuştur arkadaşlar. EM kimyasal madde değildir ve kesinlikle gen değişimine uğramamıştır arkadaşlar bu iki cümle. Ee, çok önemlidir etkin mikroorganizmalar yani em doğal genetik müdahale görmemiş yararlı mikroorganizmalara verilen attır nerede kullanılıyor çöplerin organik kısmının kısa sürede gübreleşmesini sağlıyor kötü kokuları yok etme işine yarıyor sinek böcek ve zararlı haşeratın azaltılmasını sağlıyor atık suların arıtılmasında çok büyük önemi var bu EM, bu gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Yeni e, etkin mikroorganizmaların üretim ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır çevre için arkadaşlar. Şimdi hangi alanlarda kullanılabiliyor bakalım çöplerin organik kısmının kısa sürede gübreleşmesi doğru sinek böcek ve zararlı haşeratın azaltılması doğru kötü kokuların yok edilmesi evet atık suların arıtılması gibi pek çok alanda doğru seçeneğimiz e şıkkı olacak 1 2 3 4 hepsi doğru İkinci sorumuz Hava kirliliğini azaltmak için işlemlerinden hangileri yapılmalıdır arkadaşlar hemen sağda hava kirliliğini önlemek için yapabileceklerimizi öğrenelim kısmına baktığımızda ormanları ve yeşil alanları çoğaltılmalı ve korunmalıdır araçların egzozlarına filtre takılmalı ve kontrolleri aksatılmamalıdır fosil yakıt kullanımı azaltılarak yenilenebilir enerjiye önem verilmeli fabrika bacalar düzenli olarak temizlenmeli ve kontrol edilmelidir bacalara filtre takılmalıdır. Özel araç yerine toplu taşıma araçlarını kullanarak araç kullanımı azaltılmalı, egzoz muayenelerin zamanda yapılması sağlanmalıdır. Hava kirliliği hakkında bilgilendirme yapılmalı, fabrikalarda ozon tabakasına zarar verecek, bu önemli maddelerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Isınma problemleri yaşamamak adına bina yalıtımları kontrol edilmeli, evlerde kullanılan ısınma malzemelerinin kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. diyor. Evet ağaçlandırmanın artırılması doğru fosil yakıtların aşırı kullanılması azaltılmalıdır deseydi doğru olurdu kullanılması diyor bu yanlış arkadaşlar fabrika bacalarına filtre takılması doğru doğruları arıyorduk 1 ve 3 denizli yani değişikliği oluyor 3. sorumuza geliyoruz Verilenlerden hangileri su kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerdendir? Demin hava kirliliğine baktık. Şimdi de su kirliliğine bakalım. Su kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Çöplerimizi su kaynaklarına, yani okyanuslara, denizlere, nehirlere, işte çaylara, derelere atmamalıyız. Temizlik malzemelerini Aşırı kullanmaktan kaçınmalıyız. Çünkü arkadaşlar çamaşır suyu ve deterjan yani bu da deterjan içerisindedir. Deterjan petrol türevi bir üründür. Toprak ve su kirliliğine sebebiyet verir. Aşırı kullanmaktan kaçınmalıyız. Su kaynaklarını temiz tutmalıyız. Fabrikaların ve sanayi tesislerinin yerleşim ve su kaynaklarına uzak yerlerde kurulmalarını sağlamalıyız. Arıtma tesis sayılarını arttırmalıyız. Yani su arıtım tesislerinin sayısını arttırmalıyız. Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasını önlemeliyiz. Uzman yardımıyla ölçülü gübreleme yapılmalı. Yani e, vahşi gübrelemeden kaçınmalıyız. Sanayi atık sularının geri dönüşümü sağlanarak suları kirletmesini önlemeliyiz. Suları kirletenleri de e, vatandaşlık görevi, insanlık görevi olarak uyarmalıyız. Bakalım tarımsal ilaçların sulara karşı e, karışması önlenmelidir. Tabii ki arkadaşlar. Endüstriyel atıkların geri dönüşümü sağlanmalıdır. Doğru. Sanayi tesisleri yerleşim yerlerine yakın diyor arkadaşlar. Hayır bu yanlıştır. Uzak kurulması su kaynaklarına ve yerleşim yerlerine uzak kurulması sağlanmalıdır. Biz alınacak tedbirleri e, sormuş bize. O halde 1 ve 2 olacak. Yani B şıkkı doğru cevabımız. Dördüncü sorumuz. Verilen ifadelerden doğruya D yanlışa Y ile sırasıyla işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Bakalım tarım ilaçları yetkili kuruluşların önerisine göre kullanılmalıdır. Evet arkadaşlar demin de söylemiştik. Tarımda kullanılan ilaçların gübrelerinin sulara karışmasını önlemeliyiz. Uzman yardımıyla yani yetkili kuruluşların yardımıyla ölçülü kullanmalıyız bireyler çevreyi koruma konusunda bilinçlendirilmelidir çevremizdeki insanları da e, ne yapmalıyız arkadaşlar e, bilinçlendirmeliyiz anlatmalıyız broşürler dağıtmalıyız etkinlikler düzeltmeliyiz doğru sanayi atıklarının arıtma tesislerinden geçirildikten sonra çevreye boşaltımı yapılmalıdır Evet arkadaşlar ne demiştik atık arıtım tesisleri sayısı su arıtım tesisleri sayısı arttırılmalıdır çevreye zararlı maddeler önce arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra çevreye verilmelidir bu da doğrudur o halde c şıkkı doğru cevap 3 de doğru diyoruz 5. sorumuz aşağıdakilerden hangisi çevreye zararlı maddelerin etkilerini azaltacak önlemlerden biri değildir diyor bakın değil olmayanı arıyoruz. Kağıt yerine naylon torba tercih edilmesi. evet Doğru cevabımız aşık arkadaşlar. Naylon torba tercih etmek çevre etkisini yani çevreye zararlı maddelerin etkilerini azaltmaz arttırır arkadaşlar. Çünkü naylon e, petrol türevidir ve e, uzun süre doğada bozulmadan kalıyor. Bozulduğu zaman da doğaya toksik madde bırakıyor. Yani zehirli madde bırakıyor. Naylon yerine daha çok bitkisel olan kağıt kullanmalıyız. Plastik, pil ve benzeri atıkların geri dönüşümü sağlanması çok doğru. Güneş ve rüzgar enerjisi yani yenilenebilir enerjiye daha fazla yararlanması doğru. Ozon tabakasına zarar veren gazların kullanımının kısıtlanması çok doğru bir yaklaşım demi söylemiştik. Motorlu taşıtların düzenli olarak egzoz muayenelerinin yaptırılması yine bir, bir, bir soru önce bunu da okumuştuk arkadaşlar. Doğru seçenek aşıklığı yani yanlış olan davranış şekli A şıkkıdır. Altıncı sorumuza geliyoruz. Evet bu soruyu çözmek için verilenlerden hangileri hava kirletici gazlardır diyor arkadaşlar. Ulaştırma, endüstri ve ısınma gibi insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan hava kirleticilerinin başında azotoksitler, yani azotun oksijenci, zengin bileşikleri karbondioksit, karbonmonoksit de bunun içerisindedir ve kükürtoksitler yine kükürdün eee zengin olan kükürt dioksit, kükürt trioksit bileşikleridir. Azot azot dioksitler evet doğru. Kükürt dioksitler evet arkadaşlar. Karbon dioksitler evet. Üçü de doğrudur. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. Üçü de hava kirleticidir. Arkadaşlar azot dioksitler e, havadaki su buharıyla etkileşerek e, nitrik asit yani kezzap oluşturur kükürtlülerde sülfürik asit oluşturur arkadaşlar karbonlu zehirli gazlarda karbonik asit oluşturur ve bunlar asit yağmuru olarak yeryüzüne yağar toprak ve su kirliliği ve çevre kirliliği oluştururlar yedinci sorumuza geldik Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirlerden biri değildir? Yine olumsuz arayacağız arkadaşlar. Aşırı deterjan kullanımından kaçınılmalıdır. Çok olumlu bir yaklaşım olur. Yerleşim yerlerinin atık suları direkt derelere ve göllere verilmelidir. Verilmemelidir arkadaşlar. Biliyorsunuz atık sular... Ee, ne yapmalı? Arıtma tesislerine gitmelidir. Önce e, doğru cevabımız B şıkkı yani yanlış yaklaşım bu. Gübre ve tarımsal ilaçların sulara karışması önlenmelidir. Doğru. Atık su arıtma tesislerinin sayısı çoğaltılmalıdır. Evet. İçme ve kullanma suları dezenfekte edilmelidir. Evet. Yani temizlenmelidir. Doğru. E, doğru cevap B şıkkı oluyor. Sekizinci sorumuz Arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için su ve toprak kirleticilerin neler olduğunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar kadmiyum, e, nikel gibi ağır metaller piller bir tane pilin 10 dekar bir toprağı zehirlediği söyleniyor arkadaşlar. Endüstriyel atıklar evet polimerler yani plastik, petrol türevli e, malzemeler, polimerler, plastik ve deterjanlar gibi petrol türevli ürünler. Verilenlerden hangileri su ve toprak kirliliğine neden olur diyor arkadaşlar? Piller elbette ki plastikler, deterjanlar, ağır metaller Dördü de olur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Böyle maddelerin arkadaşlar geri dönüşüme katılmasını sağlamak insanlık görevimizdir. Dokuzuncu sorumuza geldiğimizde. Aşağıdakilerden hangisi hava kirletici değildir? Arkadaşlar yani bunu daha önceden de ifade ettiğimiz için hava kirletici değildir diyor. Bakın olumsuz oluyor. Yani havayı kirletmeyen bir şey arayacağız. Volkanik patlamalar küf ve cüruf. Bu havayı kirleter, kirletir doğal bir kirleticidir arkadaşlar. Toz fırtınaları evet havayı kirletir. Yağmur suları arkadaşlar yağmur suları e, dünyadaki insanlar için o kadar önemlidir ki e, yani sürekli suyu kirlettiğimiz için e, su döngüsü gerçekten bizim için çok önemlidir. Buharlaşan sular gökyüzünde bulutları oluşturuyor. Bütün kirlerini yeryüzüne bıraktık bırakarak buharlaşıyor gökyüzüne saf olarak çıkıyor ya da safa yakın olarak çıkıyor soğuk bir havayla e, ortamla karşılaştığında yağmur dolu kar şeklinde temiz bir şekilde yeryüzüne tekrar geliyor ve biz bu suyu bir daha kullanıp kirletiyoruz arkadaşlar su döngüsüdür orman yangınları evet arkadaşlar doğal kirleticidir fabrika bacalarından çıkan gazlar yapay kirleticidir yani doğru seçeneğimiz c şıkkı oluyor 10. sorumuza geldiğimizde Ozon tabakası yer yer yer yüzeyinden 30 kilometre yukarıda bulunan stratosfer tabakasında olan güneşten gelen morötüsü yani zararlı ışınların dünyaya erişmesini ve doğaya zarar vermesini önleyen gaz tabakasıdır arkadaşlar. Yerin yüzeyinden 30 kilometre yukarıdaki stratosfer tabakasında bulunan e, şey ozon tabakasıymış. Dünyayı güneşin zararlı ışınlarından koruyan tabaka aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki ozon tabakasıdır arkadaşlar. Diğerleri hava kirletici maddelerdir arkadaşlar. Metan doğal gazdır. Azotoksit biliyorsunuz nitrik asit oluşturuyor. Klorofloro karbon evet dünyanın baş belasıdır. Özellikle arkadaşlar soğutucu akışkanlarda yani buzdolabı klima gibi deodorantlarda çok kullanılıyordu. Şimdi kullanımı azaltıldı çünkü ozon tabakasını deliyor. Karbon dioksit de yine sera etkisi yapan bir gazdır. Evet geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz diyor arkadaşlar çevre kirliliğine neden olmayan fosil yakıtlar demin görmüştük e, CH4 metan gibi fosil yakıtlar arkadaşlar karbondioksit e, üretir bu çevre kirliliğine neden olur su arıtımı tabii ki çevre kirliliğine neden olmaz egzoz gazları yine karbondioksit azot dioksit gibi gazlar tarım ilaçları çevre kirliliğine neden olur endüstriyel atıklar bu da neden olur arkadaşlar 12. sorumuza geliyoruz ve son sorumuz havadaki karbondioksit dengesini faktörlerinden hangileri bozar diyor bozanları bakacağız arkadaşlar fosil yakıtların tüketiminin artması evet arttırır arkadaşlar. Volkanik patlamalar yine hava kirliliğine sebep olur. Karbondioksit dengesini yine arttırır. Ormanların azalması tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz ağaçlar karbondioksit alarak oksijen salınımı yapıyorlar. O ormanların azalması da karbondioksit dengesini ee, bozar arkadaşlar doğru seçeneğimiz E şıkkı 1-2-3 olacak ee, bakın burada atmosferdeki karbon miktarını etkileyen faktörler nelerdir yanmalar sırasında açığa çıkar karbon dioksit orman yangınları fosil yakıtlar yani fosil yakıtların tüketimi azaltılmalıdır Yanar dağlardaki volkanik patlamalar sonucunda açığa çıkar hücresel solunumuyla atmosfere verilir yani biz oksijenli solunum yaptığımızda oksijen alır karbon dioksit veririz Çözülen kireç taşları ve karbonatlı kayaçlar karbondioksit serbest bırakır. Asit yağmurları sonucunda oluşuyor. Ölen canlıların çürümesi ile içlerindeki karbondioksit açığa çıkar. Ormanların azalması sonucu havadaki karbondioksit miktarı artar diyor arkadaşlar. Ve böylelikle bir testin daha sonuna geldik. Testimi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar abone olmayı beğeni atmayı nokta dahi olsa yorum yapmayı olumlu ya da olumsuz lütfen e, tavsiye ediyorum arkadaşlarınız da bu yönde teşvik etmeyi unutmayalım hepinize teşekkür ederim iyi günler dilerim